Bahreyn ile Blok 70 teslimatı başladı. Şu anlık Blok 70 sipariş adeti 127. En son F-16 modeli olan Blok 70 için gözler Amerikan Kongresi'nde. İzin çıkarsa Türkiye 40 adet alacak. ASR radar ve gelişmiş hava Blok 70'in en büyük özellikleri arasında.